blokları birbirine bağlarken, aralık uyumsuzluğu sorunuyla sık sık karşılaşırız. Örneğin, ışık yoğunluğu değerini hoparlörün frekans girişine bağlayacak olursak, bakalım ne oluyor? Işık yoğunluğu, 0 ile 100 arasında bir değer alır. Ama frekans değeri, 0 ile 1000 arasında değişir. Çünkü, farklı bir ölçeğe sahiptir. Bu değerlerin her biri, farklı bir noktayı temsil eder. Yani, bu aralığı bir piyanonun klavyesi olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bu blokları birbirine doğrudan bağlayacak olursak, bu noktaların yalnızca %10'unu kullanabiliriz. O halde bu aralığı yeniden ölçeklendirmemiz gerek. İşte bu aşamada matematik bloğu devreye giriyor. Matematik bloğu gayet basit bir blok. İki adet girdi alıp, bir adet çıktı veriyor. Giriş ve çıkışları tıpkı önceki videolarda gösterdiğim gibi bağlıyoruz. Bu bloğu kullanarak iki sayıyı çarpabilir, bir aralığı ölçeklendirebilir veya mesela A'ya 5 ekleyebiliriz. Sonuçta tek bir çıktı alırız. Bu örnekte bir ışık sensörümüz ve bir hoparlörümüz var. Bunları doğrudan birbirine bağlamak yerine aralarına bir matematik bloğu ekliyoruz. Işık yoğunluğu değerini ilk giriş olan A'ya bağlıyoruz. Burada B girişine ihtiyacımız yok. Çünkü yapmak istediğim şey A sayısını sabit bir sayı ile toplamak veya çarpmak ve işlemin sonucunu ton frekansına bağlıyoruz. Matematik bloğuyla yapabileceğimiz işlemleri açacak olursak toplama, çıkarma, çarpma, bölme, mutlak değer ve karekök işlemlerini yapabiliyoruz. Şimdi doğru işlemi seçip B'ye bir değer vereceğiz. Mesela A sayısını 5'e bölmek için bölme işlemini seçip B kutusuna 5 yazmamız yeterli. Bu durumda sensörlerden gelen değer, diyelim ki 50 ise, bu sayı 5'e bölünür ve hoparlöre 10 değeri gider. Peki hoparlöre giden değer aralığının 0'dan 1000'e kadar olmasını nasıl sağlarız? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum.